rahim bugün yanılmıyorsam 12. dersi işliyoruz herhalde. Sayfa 38 bu PDF ortamındaki dergemizde sayfa 29 ortasındaki soru. Raile mutaallimu rahimahullah. Allah rahmet eylesin ve bu Mukatil dedi ki: Kulte la amri yani vallahi yemin olsun ki öyle bir şey söylediğiniz ki ma Yani burada kendimizi bulduk. <gülüyor> Gerçekten çok e, iyi bildiğimiz, hayatımızdan da gözlemlediğimiz çok önemli bir noktayı söylediniz. Hocam evet. e, normalde ben de kayıt başladığında kayıt başladı yazıyor ama bu sefer yazmadı. Başladı. Bende yazıyor, şu anda hatta bir dakikadan ilerliyor. Tamamdır o zaman, tamamdır. Devam edeyim mi? Evet hocam. Bak Elif, geçenki kayıtta bir sıkıntı yaşadık. Sende sıkıntı yaş yaşamıyor göre Yani şu anda, Hocam konusu bir, bir nokta var ve orada dakikalar ilerliyor, herhalde kayıt alıyor. Ölçü bu mu Asen? Şu anda kaydı duraklat falan da yazıyor, yani kayıt alıyor şu anda tamamdır o zaman alıyordu. Normalde bende de gösteriyordu hocam. Bu sefer göstermedi. Ya belki güncellemişlerdir artık. Yani izin veren de gözükmüyordur. Artık <gülüyor> onun yetkileri amaç belki. Neyse. <gülüyor> evet. Eee wa lakin akhbirni am men cehilen imana ve'l kufr. Ma huwa? fakat ya şu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Adam imanın ve küfrün ne olduğunu bilmiyor. Belki durumu farklı ama iman ve küfür nedir? Bu kavramları hiç duymamış. Ne olduğunu bilmiyor. Bu kişi hakkında ne dersiniz? Gale'l-alimu radiyallahu anhu Allah razı olsun i̇mam Ebu Hanife dedi ki İnnen nense arkadaşlar konuşmadığımız zaman mikrofonları kapalı tutalım. Ses geri geliyor bana. İnne n-nase innema yekununa mu'minina bimarifatihim ve tasdiqihim bir Rabbi cel ve ala. İnsanlar ancak mümin olurlar. Şu şartla mümin olurlar. Nedir o? Yüce Allah'ı Rabbi bilmeleri ve ona inanmaları suretiyle mümin olurlar. Yani temel şart budur. Rabbini biliyorsa, tanıyorsa, onu tasdik ediyorsa, ona iman ediyorsa, nedir mümindir? Ve ykonunun kuffarın, binkarı him, bil Rabbi Teala. Ve Allah Teala'yı inkar ediyorsa, kabul etmiyorsa, bu durumda kafir olurlar. Ölçü bu. Ölçüyi çizdi burada. Fııma, İda, Fııma, İda, Aqrı Rabbı Belıgbodiyeti. Şimdi şu duruma bakalım diyor. İnsanlar Rablerine kul kul olduklarını ikrar ediyorlarsa, Ya Rabbi biz senin kulunuz diyorlarsa, Vasat da bu bir vahdaniyeti ve bir ve onun birliğini tasdik ediyorlarsa ondan geleni tasdik ediyorlarsa hangi durumda velem ya'lemu ma ismul iman ve ismul kufr yani bütün bunları yapıyorlar tamam mı ya rabbi biz senin kurunuz diyorlar onun bir olduğunu kabul ediyorlar ondan gelene inanıyorlar fakat küfür nedir iman nedir bu kavramların içeriği nedir bunları bilmiyorlar لَا يَكُونُونَ بِهَذَا kuffaran. Bu durumda ne olmazlar? Kafir olmazlar. Çünkü fiili olarak bir müminin yapması gerekeni biliyorlar. Ama iman nedir? Küfür nedir? Bunu kavramsal olarak bilmiyor. وَاَدَ اَنْ عَلِمُوا اَنَّ الْا۪يمَانَ خَيْرُ Fakat o yaptıkları için yaptıkları için iyi olduğunu düşünüyorlar. Nedir o yaptıkları iş? Allah'ı Rabb olarak tanımak ve onun bir olduğunu kabul etmiyor. Bu işin iyi olduğunu biliyorlar ama küfür kavramı nedir, iman kavramı nedir bunları bilmiyorlar. Bu insanları hiçbir şekilde kafir olarak isimlendiremeyiz. Ve küfrün de şerf, yani bunun zıttının yani şimdi e, imanla küfür kavramlarını bilmiyorlar ya. Yaptıklarına Allah'ı bir olarak tanımak ve ona kulut etmek. Bunun iyi, bunun tersi olan tersine biz ne diyoruz? Küfür. Bunun da kötü olduğunu bildikten sonra bu insanların kafir olarak nitelendiremeyiz. Örnek veriyorum. Kerracu lillezi yu'ti bil aseli ve sabri Yani e, ne diyelim? Adamın birini düşünün, buna e, bal vermişler, ondan sonra bir de sabır vermişler, değil mi? Buradaki sabır başka bir şey de olabilir ama sabır, sabır deyince başka bir şey de aklımıza gelmiyor. Neyse, fe minhuma, şuradan bir sözlükten bakayım, belki özel bir kullanım da olabilir. Şimdi bal deyince, balın yanında sabır zikredilmez değil mi? Konserve ve yapma şey de varmış. Anlamı da varmış. Buz, sabara. Şeklinde. Evet. E, yani bu şey de olabilir. Ne diyelim? Bir yiyecek türü de olabilir. Çünkü tatmaktan bahsediyor. Bu e, parantez içi açıklamayı bir kenara koyarak devam edelim. E, acı bir şey anlamında. Veya bildiğimiz sabır, sabretmek zorluktur yani, değil mi? O anlamda olabilir. <gülüyor> bunun her ikisini de tadıyor. <gülüyor> yani o yedi balın tatlı olduğunu biliyor ve sabru murun. Fakat de o sabrın da acı olduğunu biliyor. Min en yaleme ma hangisinin ismi baldır? Hangisinin ismi sabırdır? Bunları bilmeden ama fiili olarak onların tadını biliyor. Aynı bu adam gibi. Bana ismi sabır. ve la yuqalulahu jahilun bil Bu sabır nedir? Aser nedir? Bunların isimlerini bilmiyor ama tatlarını biliyor en azından. Tecrübe etmiş. Dolayısıyla bu adam tatlılığın ve acılığın cahili diyemeyiz. Fiili olarak biliyor ama şey olarak bilmiyor. Nedir onun adı? İsim olarak bilmiyor. Hani bir ayrım vardır ya Mektepli Alaylı diye bir ayrım vardır. Duydunuz mu hiç? Mektepli nedir? İşte okul okumuş. Burada eğitim almış. Alaylı eğitim almamış ama hayatın içerisinde pişmiş. Gibi. İkisi de tecrübelidir. Aynı yani bunu da örnek verebiliriz yani. Mektepli ve alaylı gibi. Yani, yani bunların durumları farklı ama ikisi de ne yapıyorlar? Aynı şeyi tecrübe ediyorlar ve aynı şeye inanıyorlar. Velakin yukarı en fazla ne diyebilirsin? O işte balığın ve sabrın ismini bilmeyen veya imanın küfrün, küfür kavramlarını bilmeyen bir insana en fazla ne diyebilirsin? diyor. Yukalülahü cahilun bir ismi iman. Yani bu kavramları, bu isimleri bilmiyor diyebilirsin. Bundan başka, ee, evet. ekrandaki metni ile ilerletebilir misiniz? Tabii ki. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ha. Tamam. Yani bunu en fazla bu isimleri bilmiyor dersin. Ama bu adam yani tatlı'nın ne olduğu, acının ne olduğunu biliyor diyemezsin. Kedalik elledi. La yalanun ma imani wal Aynı şekilde imanın ve küfrün ismini bilmeyen, bu kavramları bilmeyen ama bunları tadan bir kişi içinde bu şey mümin değildir ve bu kafirdir falan şöyle böyle demek doğru olmaz. Gayr ennehu, fakat ne var ki? Ennehu ya'lemu ennel imane hayru ve küfrü şerrün. Buna karşılık o kişi Tam imanın isminin ne olduğunu bilmeyen, küfrün isminin ne olduğunu bilmeyen bir kişi yaptığı işin, yani ne diyor? Yani ya Rabbi sen benim Rabbimsin, teksin, senden gelen baş üstüne. Bunun iyi olduğunu biliyor, bunun tersi olan şeyde, yani küfrün de vel kufru şerrün vel kufre şerrün küfrün de kötü olduğunu biliyor innehu cahilun billahi bu kişi için Allah'ı bilmiyor cahil diyemeyiz ve lakin yukavlehu fakat onun için şu denebilir innehu cahilun bismil imani vel kufri. orada bir vavlu çarptırmışlar yani aslında bu tür metinleri basarken iyi bir redaksyondan geçirmek lazım bu harf hataları varsa ne diyelim Hareket hatalarını düzeltmek lazım. Bu adam iman ve küfür kavramlarını bilmiyor dersiniz en fazla. Evet umuyorum zihninizde canlandı çerçeve. Kaçırdığınız herhangi bir şey varsa bu soruya ve cevabına dair sorabilirsiniz. Evet Sükût ikrardan. Gâle müteallimu rahimahullahu. Allah rahmet eylesin. Ebu Mukadil dedi ki Ekbir niyeyinil Mukmini. Peki Üstad, yani bize şu konuda da biraz bilgi ver, bizi aydınlat, haber ver. Hangi mümin in alzibe, şayet bu azaba uğrar ise mümin, hel ye nfa'uhu İmanının buna faydası olur mu? Yani azaba bir şekilde duçar olmuş bir mümin, imanının buna faydası olur mu? ve hel yuadzabu ba'de yani iman ettikten sonra azaba uğrar mı bir mümin ve fihi'l imanu onda iman olduğu halde bir kişi de iman olduğu halde azaba uğraması mümkün soru bu. evet kale'l alimu radiyallahu anhu Allah razı olsun imam mazam ebu halife dedi ki sa'elt an mesailen lem tesel mislehunna fi mesaletika diyor ki daha önce böyle bir soru sormadı ya o kadar bana soru sordun bir ton soru sordun sorduğun sorular arasında buna benzer bir soru yoktu ve ene aftike şeyhinna inshallahutaala yani Allah nasip ederse bu konularda da sana görüşümü bildireceğim yani eftâ yüftî fetva vermek, ee, yani bunu biz bu şekilde kavramlaştırmışız ama yani bir bakış açısı, bir görüş vermek şeklinde burada tüm etmek daha doğru Bak dikkat ediyorsanız, e, hinne diyor. E, akil siga kullanmış dikkat ederseniz. Normalde ne diyelim? E, gayet akil olanlar için çoğullarında ne kullanılırdı? Müfret, mühennes değil mi? Fiyademesi lazım. Ama kimi zaman e, bazı kavramlar vardır ki onlar için akil silgası kullanılır. Bak bu da onlardan bir tanesi. Şu sözüne gelince in uzdibel mu'minu mümin azaba uğradığında فَهَلْ يَنْفَعُهُ ا۪يمَانُهُ İmanı fayda eder mi? imanu in اِمُذِّبَ İman olduğu halde de azaba uğrar mı? Bu sözüne gelince. نَعْمْ يَنْفَعُهُ ا۪يمَانُهُ Evet, imanının ona faydası olur. لِأَنَّهُ يَرْفَعُ anhu اَشَدَّ azabi. Nasıl bir faydası olur? Hocam, tekrar ilerletebilir mi hizmetin Eyvallah. Ee, şöyle faydası olur. İyini ondan en şiddetli azabı kaldırır. Tamam. En temel faydası budur. Şiddetli azabı kaldırır. Ve eşed ki en şiddetli azap inneme yakunu alel kafir. Ancak kimin için söz konusudur? bir kafir için söz konusudur. Yani azabın en şiddetlisi kafir için söz konusudur. Niye en şiddetlisi? Çünkü en büyük hakikati tanımadığı için hakikate yani en büyük, en önemli hakikate hürmetsizlik ettiği için. Bu günahkar müminle hürmetsizlik ediyor ama bu derecede bir hürmetsizlik. Dernehu çünkü, لَا ذَنْبَ اَعْوَمَ مِنَ Çünkü, günahtan daha büyük bir günah yoktur. En büyük günah nedir? Küfürdür. Ve daha önce de açıklamıştık, hatırlıyorsunuz. Affedilmesi mümkün olmayan tek günah. Bunu da hatırlıyorsunuz. Hangi, durum, hangi durumdan bahsediyoruz? Bu hal üzere ölmüş insan için de Ha bir zamanlar kafirdi, sonra mümin oldu hidayet erdi. Artık bunun için bahsetmiyoruz yani. Bunları tekrar tekrar hatırlatayım ki e, zihninizde sistem otursun. Ve her el müminu bu günahkar mümin. Lem yekfur billahi. Allah'ı inkar etmiyor, değil mi? Ve lakin asahu. Fakat günah işlemiş. Yani O'na isyan etmiş. Hangi anlamda? Fîbâdî ma emarâ bihi Allah'ın emrettiği bazı hususlarda yani günah işlemiş. Allah'a inkar etmiyor ama Allah'ın emrettiği bazı şeylerde günah işlemiş. Yani onları yerine getirmiyor. Veya hilafını da var. Bu durumda ne olur? Azabı uğrar. Veya şöyle de okuyabiliriz. yani Allah azap eder bu durumda. İn azibe azap edilirse de, aleyhma amle. Azap edilmesinin sebebi nedir? Yaptığı fiilden dolayı. Tam insanın her yaptığının mutlaka bir karşılığının olması gerekir. Allah'ın koyduğu adalet ölçüsünün gereği budur. Öyle değil mi? Ortada bir günah işlemiş bunun karşılığı verir Ve la yu'azzebu ala ma'lem. Bak çok güzel çiziyor. Ve la yu'azzebu ala ma'lem y'amel. Yapmadığı bir şey için kul azaba uğratılmaz. Önemli. Bir kul yapmadığı bir şeyden dolayı azaba uğratılmaz. Kerracül'in. Mesela şu adam gibi, elendi, katil ve ömür yani mesela birisini öldürmüş fakat hırsızlık yapmamış. İnleme, yuğakadı dikkatli. Bu kişiye ne gibi bir ceza verilir? Öldürme cezası verilir, değil mi? Hırsızlık cezası verilmez ek, ekstra bu adam. Ne yaptıysa, günahının ölçüsü neyse. E, azap verilir. Veya ceza verilir. وَلَا يُعَاهَدُ <بِسْتَيْكَةً> Hırsızlık yapması nedeniyle ona ceza verilmez. Çünkü hırsızlık bu وَكَزَلِكَ قَالَ Allahu Teala. Yani tam gerçekten bu noktalarda bu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ölçüyü çok güzel açıklıyor. Hakikaten çok güzel açıklıyor. Yani bu konuda Allah teala şöyle diyor: "Vela tujzona illa ma kuntuun tamamlun." Yani yaptığınız neyse ancak onun karşılığını bulursunuz. Tam yapmadığınız bir şeyden ötürü muahaze edilmezsiniz. Velbari Mesela hasta, "Ma kana marzhuu aqlle." كان اهلا عليه. Yani hastanın hastalığı. Tamam? Mı? Yani o onun için e, kötünün en iyisi gibi bir şeydir. Yani şöyle herhalde düşünmeyi ifade ediyor. Bir hasta olmaya bak, bir de ölmek. Hangisi daha şeydir? İkisi de kötü bir şey, değil mi? Ama hasta olmak ölümden daha iyidir gibi e, bir kıyas yapıyor zannediyor. Ve yuaddu fi dunya dunyada azap edilmeyen ve yurfa anhu ashad ashadu ve yurfa anhu ashadu el azabi kendisinden en şiddetli azap kaldırılan ve yuaddu bi launin vahidin ve tek bir çeşit azap edilen fehva Ehvenu aleyhi. Yani ehven kelimesini Türkçe'de, Türkçe'de biliyoruz. Ehvenu şer diye. Kötünün iyisi. Min en yu'azze ve bile uleyni. Yani bir çeşit azap iki çeşit azaptan daha iyidir. Değil mi? Bu gayet net anlaşılan bir şey. İki azap çekmek mi var? Bir azap çekmek mi? Yani her şeyin bir hafife vardır. Bir de ağır olanı var. Ve كذلك aynı şekilde bu mümin de in azze bi alâ zenbin vâhidin şayet bir günahdan ötürü azaba uğruyor ise fehu ehvenü min en yu'addabe alâ zenbeyeyni iki günahdan dolayı azaba uğramaktan daha iyidir. Buna benzeterek açıklıyor. Evet arkadaşlar, bu soruya ve cevabına ilişkin kaçırdığınız, sormak istediğiniz bir şey var mı? Demek ki çok iyi tercüme etmişiz ki hiç zihninizde şey kalmamış yani. İyi o zaman iyi iş beceriyoruz yani. Evet, devam ediyorum. Ha şunu da ilerletelim değil mi? ala <gülüyor> mutallim Abu Mukatil dedi ki rahimehullah Allah rahmet eylesin hada'l amli yemin olsun ki ma min min'l adli yani gerçekten adalet namına bildiğimiz neyse onu söylediniz burada fakat ahbirni min eyna sara kufrul ke kufrul kufari vahidun hangi noktada Kafirlerin inkarı bir olur. Aynı olur. Hangi noktada kafirlerin inkarı aynıdır? وَاِبَادَتُهُمْ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ Ki bakıyoruz kafirlere her renkten var. Çeşit çeşit kafirler var. Kutlara tapanı var. Değil mi? İki tanrıya tapanı var. Ağaca taşa tapanı var. Farklı farklı renkler. renkler. Ama yani bu kafirleri ortak noktada buluşturan şey nedir? Hangi noktada ortaktırlar? Min haythun ki onlar Sara e, iman-u ehl-i ve men amene min ehl-i ardi imanen vahiden ve feraydun kesiretun muhterifetun karşılaştırma yapıyor. Yani gök ile yer ehlinin imanları bir, aynı iman fakat üzerlerindeki sorumluluklar farklı farklı. Değil mi? Yani bir meleğin sorumluluğu farklı, bir insanın sorumluluğu farklı. Yani. Ama imanlar bir. Aynı. Onu söylemişti hatırlarsanız. Daha önce açıklamıştı. Yani iman ettikleri şey aynı olduğu için ve bu hepsi aynı şeye iman ettikleri için fakat bu yükümlülüklerin farklı olsa da imanları bir. Peki bu kafirlerin ortak noktası nedir? Bize onu açıklayabilir misin? Ey Üstad diyor. Kâle lâlimu radıyallâhu anhum Allah razı olsun. İmam-ı Azam Ebu Anife dedi ki Ve dâlike bunun açıklaması şu an. Faraid bizim yükümlülüklerimiz yani meleklerin yükümlülükleriyle bizim yükümlülüklerimiz aynı değil ve faraidu ve faraidhüm ve faraid al-awwaline gayrufaraidna yani bizden öncekilerin yani muhtemelen immeti Muhammedten önceki ümmetleri diyor onların ve öncekilerin yükümlülükleri bizim yükümlülüklerimiz farklı yani farklı yükümlülük ve iman ahli sema'i ve imanul avvelina ve imanuna zahid fakat gök ehlinin imanı öncekilerin imanı ve bizim imanımız hepsi bu çünkü biz amennâ ve abednâ er rabbâ azza ve cel öncekilerde olsun biz de olalım gök ehli de Hepimiz yüce ve tek olan Allah'a e, iman ettik ve ona kulluk ettik. Ona kulluk ediyoruz. Ve saddakna cemiyane. Hepimiz bunu tasdik ediyoruz. Bunu onaylıyoruz. Ve kedalikel kuffarum. Yani kafirlerin küfrü de bunun tam açık, buna benzer bir konteksttedir. Yani kufruhum ve inkaru vahid yani inkarları, küfürleri birdir, aynıdır ve ibadetleri muhtelifet fakat eee kulluk çeşitleri farklıdır mezaler ki açıklaması şu yani ki örneğin lev selt el yehudiye men ta'budu insan sorsa Ey Yahudi sen kime kulluk ediyorsun? Yekul der ki Allahu, Allahu Allah Allahu a'budu. Ben Allah'a kulluk ediyorum der. Ve izâ se'eltehu anillahi Bundan sonra peki yani nasıl bir Allah? Nasıl bir Allah'a kulluk ediyorsun sen? Allah hakkında sorduğun zaman Kale der ki huvellezi uzeyrun veleduhu o Allah ki, Üzeyr O'nun oğrudur. وَهُوَ الَّذ۪ي عَلٰى beşer. O Allah ki, insan suretindedir. İyi açıklar. وَمِنْ هُنَا Ve وَمَنْ bir بِهَاد۪ي sıfati Allah'ı bu şekilde nitelendiren, yani Allah'ı bu şekilde tasavvur eden bir kimse لَمْ yekun مُؤْمِنًا بِاللَّهِ Allah'a iman etmiş olmaz. Ama soruyorsun kime iman ediyorsun? Allah diyor. Bana Allah'a, Allah hakkında bilgi ver diyorsun. Diyor ki işte Allah'a ne oldu? Allah insan suretindedir. E biz böyle bir Allah bilmiyoruz diyor. Değil mi? Yani böyle bir tasavvura sahip olan bir kimse Allah'a iman etmiş olmaz. وَاِذَا سَأَلْتَ النَّصْرَانِيَّ مَنْ تَعْبُ bir Hristiyana da sen kime kulluk ediyorsun diye sorduğunda قال Allahu belki Allah Allahu budu. ben Allah'a kulluk ediyorum der. Ve iza Allah hakkında soru sorduğun zaman yani bana Allah'ı anlat dediğin zaman قال der ki o'l dedi ki o Allah ki İsa'nın cesedinde yani İsa'nın bedeninde somutlaşmıştır. Ve fi badne Meryem. Meryem'in karnında olmuştur yani Hazreti Bayele. Eee, bu geçten yeçtenu fi şeyin ve yuhitu bihi şeyin. Şu yeçtenu, yeçtenu kelimesini şey Bir bakın da Emin olayım kelimeden. Hiç Geç Allah Allah. Yecten, yecten, yecten, yecten, yecten. Şuradan bakınca yene. Yani bu şekilde geçmiyor cümlesi. Neyse. Ee, yani. Anladığım kadarıyla şunu kastediyor burada. İşte yani Hz. E, Meryem'in karnında tamam mı? O onu kuşatmış bir vaziyette. E, ve gelici bir şeye nüfuz etmiş. Yani Allah işte hulül diyoruz. Hulül teorisi. Hz. İsa'nın bedeninde işte e, müşahhas olmuş, somut olmuş, ona hulul etmiş. Ve men kânen bihâdiy sıfır. Allah-u Teala'yı bu şekilde anlatan, Tamam mı? teorisini kabul eden, yani e, bir beşere silahit ettiğini, bir beşerde e, müşahhas hale geldiğini söyleyen, bu şekilde Allah'ı tasavvur eden, algılayan bir adam, nem yekun mu'minen bilir. Ne olamaz? mümin olamaz ve iza sa'alte mecusiye bir mecusiyede sorduğun zaman sen kime kulluk ediyorsun sen kimin kulusun diye sorduğun zaman ya ki Allah var mı ben Allah'a kulluk ediyorum der fe iza sa'altuhu Allah kimdir Tamam, Allah hakkında sorduğun zaman kâle der ki huvellezi lehu şeriku vel veledu ve sahibetu o da der ki işte o Allah ki ortağı vardır. Hani iyiliği yaratan tanrı, kötülüğü yaratan tanrı. Çocuğu vardır, haşa. Eşi vardır diye sana anlatır. Allah böyle birisidir derse. Der. وَمَنْ كَانَ بِهَا دِيهِ sıfatı yani Allah'a bu şekilde anlatan birisi bu özelliğe sahip olan bir kimse lem yekun <gülüyor> mu'minen billahi Allah'a iman etmiş değildir mümin değildir fe cehaletu haulâ'i kullihim bir rabbi sallel azze ve inkaruhum vahid bu adamlar Rablerini tanımamalı Hepsini, hepsi Allahü Teala'yı, Rabbi, Rabbimiz olan Allah'ı nasıl tanıyorlar? Yanlış tanıyorlar, değil mi? Bilmiyorlar, hakikatini bilmiyorlar. İster iyi niyetli olsun, ister kötü niyetli olsun. Dolayısıyla bunların bu cehaletleri, bu inkarları nedir? Vahid, aynıdır. Ortak noktada hepsi Allah'ı yanlış tanıyor. Ve yanlış bir tasavvura iman ediyor. Yanlışta ortaklar. Ama yanlışın renkleri nedir? Çeşitli. Çeşitli. Ve n'uduhum ve sıfatuhum ve ibadetuhum kesiretun muhterifet. Halbuki işte özellikleri, sıfatları, kulluk çeşitleri çeşit çeşit. Renk renk değil mi? Ton ton. Kemeleri telaş etin nefe. Bak başka bir örnek veriyorum. Şu üç adam gibidir. Şu üç adamın örneği gibidir. Qala adım. Bu adam diyor ki, İnne indi lüle'tun beydaa. Ya lüle'tun, lüle'tun beydaa. de bir beyaz inci var diye söylüyor adam. fil alemi misva. Dünyada eşi benzeri olmayan bir beyaz inci var. Diyor. Diğeri de diyor ki çok değerli bir inci var. Diyor. O da aynı şekilde. Diyor. Yani dünyada benzeri olmayan çok değerli bir incim var. Diyor. İkinci adam. Atlamadık değil mi arkadaşlar? Atladık sanki değil mi? Heh, evet atlamıştım. Atladık galiba hocam. Şimdi şöyle, şöyle aşağı doğru Şimdi böyle diyor ilk adam. Ne diyor işte? Ben de dünyada eşi benzeri bulunmayan beyaz bir ingi var. F'a akreca hakleten min'ine bin sevdâ. Doğru gidiyoruz değil mi? Cebinden bir tane şey çıkarıyor veya çıkınından neyse artık siyah bir üzüm tanesi çıkarıyor, üzüm tanesi bir de yemin ediyor bu incidir diye de yemin ediyor Bu noktada da insanlarla hasım oluyor, tartışıyor Bak bu incidir diyor. Bak beyaz bir inci. Ama ne çıkarıyor? Bir tane siyah lüzum tanesi. Bak gala de diyor ki diğeri de diyor ki ee, şöyle görelim. yani dünyada eşeğ benzeri bulunmayan çok değerli bir inci var bendir. Faakhirce cenneten tamam bir tane ay ayva'yı çıkarıyor, ayva'yı gösteriyor insanlara. Fahalife ailedeli ki ve buna yemin ediyor. Bu ayva, yani ayva demiyor. Bu çok değerli bir inci diye insanlara yemin ediyor. Ve <gülüyor> kısmen nasıl? Inna lubuatin, inna lubuatin. Onun hayvanın e, bir inci olduğuna dair insanlarla tartışıyor ve söyledi üçüncü dedi ki loatul yetimetu yelteindi diyor ki eşsiz yani ben de çok eşsiz bir inci var eşi benzeri yok hiçbir tarafta bulamaz bir tek bende var ve ayrıca kıtaten min mederin tamam bir parça çamur Gösteriyor sana bir çıkarıyor. فَجَعَلَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلْكَ Ve yemin etmeye başlıyor. Bak bu diyor, çok eşsiz bir, incidir diye de yemin ediyor. وَيُخَاسْنَا سَعَلَيْهَا اَنَّهَا لُؤْلُونَ İnsanlarla tartışıyor. Onun ince olduğunu iddia ederek tartışıyor. وَكُلْ هَا اُلَا۪ي Bütün bunlar اِجْتَمَعَ تَعَالَتُهُمْ بِالْلُؤْلُونَ Hangi noktada ortaktırlar? İncinin ne olduğunu bilmemeleri itibariyle ortak bir noktada buluşuyor. Tamam, hiçbir inciyi bilmiyor. İncinin ne olduğunu bilmiyor. لَنَّهُ leysa أَحَدٌ minhum يَعْرِفُ الْلُعْلِ Çünkü hiçbiri incinin ne olduğunu bilmiyor. وَسِفَاتُهُمْ كَثِيرَةٌ مُتَلِفَةٌ Yani çeşitli özellikleri var. Birisi çamur parçasına inci diyor değil mi? Birisi üzüm tanesine diyor. Birisi ayvaya inci diyor. Ha, bu açıklamalar farklı ama ortak oldukları nokta ne? Incinin ne olduğunu bilmemeli. Aynı bu adamların durumuna benzer diyor. Kafirlerinde durum. Ve <gülüyor> tarifi sen buradan anlarsın ki, anna la tabudu mausufuhum ve la mahbudum. Senin kulluk ettiğin Tanrı, senin kulluk ettiğin Rabb Allah. Bunların anlattıkları, özelliklerini saydıkları tanrı değil. Bunlar başka bir şeyden bahsediyor. Tamam ya yani bunlar tanrıyı çok farklı şekilde ve hakikatine uygunair bir şekilde anlatıyor. Farklı farklı. Dolayısıyla senin tattığın, senin kulluk ettiğin nap olamaz. Nedir? Sen ki hakikatine mutabık bir şekilde inandığın, tek olduğuna inandığın her şeyin üstünde olduğuna inandığın, her şeyi yaratan, hiçbir şeye benzemeyen, bunları daha çok sayabiliriz, Böyle bir. Yannaum yasifuna sallatehu. Yannaum çünkü yannaum çünkü bunlar Allah'ı üç olarak veya iki olarak nitelendiriyorlar, değil mi? Vainna ma yabudun aladin nitelendirdikleri şey neyse ona inanıyor. Yani Allah'ın hakikatine inanmıyor. Ve ente tasiful sen Allah'ı bir tek olarak nitelendiriyorsun. Ve meabuduka gayru Yani senin kulluk ettiğin, senin taptığın Rabb, onların e, taptığı, kulluk ettiği Rabb değil. Aynı, aynı değil. Ve ma'buduhum gayru Onların taptıkları senin taptığın. Ve izelik bu nedenle Kale Allahu Azze ve Celle Yüce Allah buyurmuştur ki Kul de ki ya eyyuhel ey kafirler La a'budu ma ta'budun Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim kaptığıma Evet arkadaşlar bu soru ve cevabına ilişkin var mı kaçırdığınız, sormak istediğiniz bir şey? Evet Ahsen bir soru cevapta okuyalım mı? Vaktimiz var mı? Evet hocam vaktimiz var okuyabiliriz. Tamam, sayfanın başına gelelim, bırakalım o zaman. Tamamdır. Eyvah. Kâlel mutaallimu rahimehullah. Allah rahmet eylesin. Ebu Mukatil dedi ki: "Leqad araf ladî vasafta enhu kemâ Yani burada anlattığınız, literalen dediğiniz şeyi gayet iyi öğrendi anlattığımız şekliyle. Velakin aklını fakat şu konudan da bize bahsedin. Biraz açıklama yapın. Nedir o? Min en min eyne yakunu haula ih juhalan bir Rabbi la ya'rifunhu. Ve hum yekulun Allahu Rabbuna. Yani Allah Rabbimiz dedikleri halde eee e, bilmeyen bu adamlar hangi noktada cahil olurlar. Yani hangi noktada bunlara cahil diyebiliriz? Konuyu biraz daha bize açar mısınız? قال el alimu Allah razı olsun İmam Azam bu dedi ki قَدْ اَعْلِفُ الَّذ۪ي Evet onların dediklerini e, bilebilirim. اِنَّهُمْ <gülüyor> يَقُولُونَ Diyorlar ki اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ Allah Rabbimiz diyorlar. Ve hum fi zalika la ya'rifunhu bi kavli taala. Yani Allah Teala'nın şu sözünü bilmedikleri halde Allah Rabbimizdir diyorlar. Ve le in sa'altuhum men halaqas semawati vel ardi? Sen onlara sorduğun zaman bu yeri ve gökleri kim yarattı diye sorduğun zaman le yaqulu le yaqulunna Allah'u. Kesinlikle ne derler? Oradaki en ne diye bitiyor ya fiilin sonunda. Nuru tevkiptir yani fiilin sonunda gelen. Bir de lam getirmiş başına. Başka bir şey demezler. Kesinlikle ne derler? Yeri ve gökleri yaratan Allah'tır der. Kul der ki, de ki elhamdülillahi Allah'adır. Ben ekselhum la ya'lemûn. Fakat çoğu bilmiyoruz. Allah'ın kim olduğunu bilmiyor. Ha yani e, bu adamlar diyor tamam Allah'ın bu sözünü bilmedikleri halde Allah Rabbimizdir diyor. يَقُولُ Allah, Teala, Allah Teala buyuruyor ki اَبْسَرُهُمْ يَقُولُ هَادَ الْغَوْلَ Çoğu tamam mı? E, yani kafir hükmünü kazanmış birçok adam bu sözü söylüyor. Bir gayri ilmin bilgisi olmaksızın, bilgisi olmaksızın bunu söylüyor. Kessabi yilleri veledethu ummuhu Örnek, şu sabiyi örnek verebiliriz diyor. Annesi onu kör olarak doğur. Kör, çocuk doğuştan kör. Yani hiçbir şeyi görmemiş. Ee, ne diyelim buraya? yezkulu'l leyla ve'n yani o geceden bahsediyor gündüzden bahsediyor çünkü yanında konuşuluyor duyuyorlar değil mi ve safrate ve'l hamrate sarıdan sarı renginden ondan sonra kırmızı renginden bahsediliyor min gaytin yani fe şeyen min fakat bunlar ne olur bilmiyor görme. Tamam. görme imkanı yok sarı kelimesini biliyor Kırmızı kelimesini biliyor. Ama sarı nedir? Dediğin zaman tam o gerçek sarı rengi veya işte kırmızı rengi veya gece nedir? karanlık veya işte aydınlık e bunları bilmiyor ama bunlardan bahsediyor. Aynı bu çocuğun durumu gibidir. Ve kezellikle kuffarı kafirler de aynı bu şekildedir. Kad semiyü ismallahi teala minel mu'minine. Müminlerden Allah'ın ismini duymuşlar. Duyuyorlar Allah'ın ismini. Ruhum yekuluna diyorlar ki işte yani bu duyduklarını da söylüyorlar. Ama nasıl söylüyorlar? Min gayri en ya'rifuhu. Allah'ı bilmeden söylüyorlar. Allah'ın kim olduğunu, tamam? Mı? Hakikatinin ne olduğunu bilmeden bunları söylüyorlar. Ve der ki bu nedenle قال الله تعالى Teala buyuruyor ki Velzinen la yu'minun bil ahireti kulubuhum munkete ve yani ahirete iman etmeyenler kalpleri inkarcı olanlar kibirli oldukları halde yani bilmiyorlar bir de bildiklerini e, iddia ediyorlar